Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlere Gitar'da Akdeniz nasıl Çalır onu göstereceğim. Eğer bir gitarınız varsa çalmasanız olunmayacak bir şarkı. Eminim ki herkes sizden bir kere de olsa bu şarkıyı çalmanızı istemiştir. E siz de bilmiyorsunuz. O yüzden öğrenmeniz gerekiyor. İlk olarak basit akorlarla nasıl çalınır onu göstereceğim. Şöyle ilk akorumuz A, M, La, Minör. Gösteriyorum. Zaten, zaten şurada bir yerde de büyük ihtimalle tam şurada geldi mi? Şimdi geldi. <gülüyor> Basılışın oradan görüyorsunuz. Benimle birlikte çalabilirsiniz. Sesi veriyorum. İkinci akorumuz G akoru. Diyokuru. Fa majör. Mi Eğer perde basamıyorsanız fa majörü şöyle fa şeklinde yani şöyle C telinin Birinci perdesinden de basabilirsiniz. İlk önce arpeji göstereceğim. Yani kendi kullandığım arpeji. Şöyle 5, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 şeklinde. Ben onu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi arpejim ilk bu şekilde. Şimdi akoru göstereceğim, ritmi göstereceğim. Ritim aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı aşağı yukarı şeklinde yani şöyle. Gördüğünüz gibi sonda şöyle bir ufak bir hareket yaptım. O da şöyle yani aşağı aşağı birinci burçta, sonra tekrar fa geçti. Aşağı aşağı yukarı, sonra elim aşağı yukarı saldım. Bu da muhtemelen aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde. Bunu çalışabilirsiniz. Şöyle hatta bir açayım. Şöyle bir ufak bir solosu var, o da şöyle CT'nin birinci persisinden başlıyor, 1-3-5-3-5-1 şeklinde hatta. E tekrar orada bir yerde tabu çıkar. Gördüğünüz gibi ikinci kısımda şöyle Birden fazla vuruş yaptım Böyle daha hoş bir Görünüm olur şöyle Şarkı farklı bir hava katıyor Yani ben böyle konularım en azından ikinci vuruşta Tabii ki orijinali öyle mi değil mi Orası ayrı bir konu Bir de şöyle şarkıyı Bari ile da çalabilirsiniz Şöyle beşinci perdeden barayı bastığımız zaman öyle en üst, şöyle aynı az önceki e-akora gibi. <gülüyor> Takdede bir <gülüyor> akşamları başka oluyor. Gördüğünüz gibi şarkı bu kadar. 5 dakikada rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunu büyük ihtimalle aralıksız bir saat falan çalışırsanız becerebileceğiniz bir şey. Çok zor bir şey değil. Bare basamıyorsanız bir orada zorlanabilirsiniz. Onu zaten takdini gösterdim. Böyle CT'nin birinci perdesine basıyorsunuz. Bu kadar bu şarkı. Bu kadar.